Sanayi devrimiyle enerji tüm dünyada ekonominin belirleyici unsuru, başrol oyuncusu haline geldi. 1985 yılında Türkiye'de otomotiv sektörünün dinamiklerini değiştiren bir sistem hayata geçirildi. Bu sistemin adı LPG sistemiydi. Tasarruf kelimesiyle sıkça bir arada telaffuz edilen ve Türkiye'de büyük yankı uyandıran LPG sistemleri, çeyrek asırdır uzman ellerde büyümeye devam ediyor. Otomotiv sektöründe tasarım, teknoloji ve fonksiyonelliği bir araya getiren Üçel Otogaz Mühendisliği, deneyimli kadrosu, birikimi, tecrübesi ve büyüme azmiyle dünya standartlarında hizmet sunarak %100 müşteri memnuniyetini hedefliyor. İş ortağı olduğu firmalarla sıfır sorun garantisi vererek Araç özelinde değerlendirme ve araca özel kit seçimleri, %45 yakıt tasarrufu, %100 benzin performansı, hızlı ve kalıcı arıza çözümleri sunuyor. 3L Otogaz Mühendisliği kurulduğu ilk günden bu yana, LPG montajı ve tadilat işlemleri başta olmak üzere periyodik araç bakımları, egzoz emisyon ölçümüyle karavan LPG tesisatı ve çeki demiri gibi alanlarda servis hizmeti vermeye devam ediyor.